Merhaba arkadaşlar. Hepiz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Brawl Stars güncellendi. Tabii bazı şeyler, savaşçılar falan ne hala gelmedi. Onlar da Brawl Pass'in 2. sezonunda gelir ve denge değişikliği sanılır yakında gelecek. Onun videosunu size çekeceğim. Bugün yapacağımız şey arkadaşlar Brawl Pass'te 1. sezonu artık bir, tü, bir şey bitiriyoruz. Yani arkadaşlar ödüllerimi filanla her şeyimi biriktirdim Bu videoya sakladım gördüğünüz gibi sadece taşıyı aldım. O da deneme amaçlıydi yeni güncellemede istediğimizi alıyorduk ya onu deneme amaçlı aldım. Şimdi her şeyi açacağım. İlk olarak ama oranlarıma bir bakmak istiyorum. Şuradan bir bakalım. Gördüğünüz gibi muhtemelen aksesuarlar çıkacak. Diğer oranlardan bir şey gelir mi bilmiyorum ama ciddi en kötü bir buçuk aydır savaşçı bekliyorum. Bakalım ne olacak. Başlayalım arkadaşlar yani daha fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle açalım. İnşallah bir şey verir. Ya bir şey çıksın ya. Oranlı acilten ne olacak çok merak ediyorum. Hani bir şey çıkmazsa bile. Ee, 8 biti maxlamaya çalışacağım arkadaşlar bu videoda Niye bir şey vermiyor ya Aksesuar bile çıkmadı fark ettiyseniz Şaka maka cidden bir şey vermiyor. Geldi arkadaşlar. Nani geldi. Çok şükür. Sonunda gelebildi. Ve böylelikle destansıları Yeden tamamlamış oldum. Çok mutluyum. Yok da banka veriyordu. Az kalsın. Nani geldi be. Sonunda çok beklediğim bir savaşçıydı. Evet skin'imizi de aldık arkadaşlar. Tüccar değil. Şöyle bir açalım. Sanki iki tane açtım ama. Tek tek gidelim. Tamam aksesuar çıktı. Çok mutluyum ya. Sonunda alabildim Nani'yi. Yani arkadaşlar Nani'yi cidden bekliyordum. Yani çok bekledim. Ve sonunda geldi. Bir savaşçı daha çıkarsa çok sevindirim. Ama vermez ya. Yani verdi işte bir saniye. Yani ben hiç yoktan bir savaşçı olsun gelmesine çok sevindim cidden. Bir savaşçı daha vermesini beklemiyorum. Belki sonraki sezon olabilir. Bu arada arkadaşlar ikinci sezonu alamayacağımdan dolayı duyurusunu yapayım. Bir arkadaşım full pesi bırakacak. Ben de ücretsizi bırakacağım fireyi. Ee, yani videoda ben fireyi alacağım. O da pesi alacak full. Yani o şekilde bir video yapacağım ikinci sezonada. Tabii ki bitirince biliyorsunuz ki bu sezon e, 10 hafta ve 70 den oluşacak. Ya Nani'in gelmese cidden çok mutlu oldum. Şimdi oranlarımı da bakacağız zaten. Hani <gülüyor> şu an hala savaşçı vermiyor ya açıklamasını da göreceğiz şimdi şu an benim neyim kaldı Cidden hatırlamıyorum. hatırlamıyorum da oranlarda bakacağız muhtemelen gizemli veya efsanevi oranım açık he bir de aksesuar çok mutluyum ciddi Nani yani Arkadaşlar ben bekliyordum hatta hatırlarsanız bunun ilk aşamasında da dediğim gibi Aslında bro pes yerine Nani alacaktım ama iyi ki almamışım şimdi hem kromatik hem de stansı olarak Nani geldi yok vermedi bir şey arkadaşlar hiç yani moral bozmaya gerek yok hiç yoktan yani savaşçı geldi şuradan oranlarıma bir bakacağım efsanevi oranım yükselmiş arkadaşlar 800'lerde bir şey, 900 900'lere çıkmış gizemli oranım birazcık düşmüş ama efsanevi önemli arkadaşlar bizim için yani güzel hiç yani memnun olmadığım tarzda değil şuradan senin aksesuarına bakalım yalandan. Hani yoksa kabul etmiyor. Tamam şimdi ne yapalım. Bir karaktere maxlayacaktık ama. Heh 8 bit. Geçecek muhtemelen paramız. Evet arkadaşlar 8 bit şu andan itibaren max. Geriye kalan altınlarla da ne yapsam en düşükleri yükseğe çıkartayım. Mesela 6'lar var, 5'ler var. En düşükler 5 sanırım aynı. Burada 5'lere de bir 6 yapalım. Geriye kalanları da halledeceğim ama altını bir ayıracağım arkadaşlar yani kalsın orada benim için önemli olan 8 biti çıkartmakla tabi inşallah yıldız güçle veya aksesuarını da alırım arkadaşlar cidden çok mutluyumdan çıktı benim için güzel oldu denge değişikliği videosunu da yani getirmeye çalışacağım yarın veya ondan sonraki yani gelir arkadaşlar bundan eminim Diyecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Ee, videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bugün like sayısı vermeyeceğim. Gönlünüzden ne kopuyorsa onu atın arkadaşlar. İsterseniz hiç atmaya da bilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın esen kalın.